Herkese merhaba ben Tolga Özbek. 2 Mayıs'ta çok önemli bir tatbikat Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda yapılacak Anadolu Kartalı tatbikatı hatırlayacaksınız. Geçmiş yıllarda da bazen ben Konya'ya gitmiş bazen de oradan çekilen görüntülerle sizlere video hazırlamıştım. Bu yıl yapılacak ilk uluslararası katılımlı Anadolu Kartalı tatbikatının gerçekten çok ilginç ülkelerin hava kuvvetleri geliyor. Türkiye'nin uzun yıllardır aralığının bozuk olduğu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hava kuvvetleri geliyor. Bunun yanı sıra İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Konya'da yer alacak. Pakistan, Katar ve tabii ki kardeş ülke Azerbaycan'da bu tatbikatın katılımcıları arasında. Peki neden böyle bir katılım var? Bu tatbikatın ana konuları neler? Ve nasıl bir eğitim sürecinden geçiliyor? İşte Anadolu Kartalı Tatbikatı videomuzda karşınızdayız. Dünyanın durumu malum her tarafta bir karışıklık söz konusu. Hemen kuzeyimizde Ukrayna ve Rusya arasında birinci yılını geçmiş bir savaş var. Pasifik'te sular kaynıyor. Bir taraftan artan gerilim var. Ve bu gerilimlere veya savaş risklerine karşı da her an hazırlıklı olmak durumunda. Özellikle de hava kuvvetleri açısından yapılan tatbikatlar büyük önem arz ediyor. Bazen işte kuvvet kendi arasında bir tatbikat yapıyor veya diğer kuvvet unsurlarıyla işte hava, deniz, kara beraber bir operasyon gerçekleştiriliyor ama birçok dünyadaki savaş için uluslararası işbirlikleri büyük önem taşıyor. İşte NATO kendi arasında yapıyor, başka ülkeleri çağırıyor ve herkes bu ortak operasyon için hem birbirini anlamak, bu konudaki iletişim bozukluklarını gidermek, aynı zamanda da eğitim standartlarını yükseltmek tatbikatların ana amacı. Konya'da çok uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğiyle Anadolu Kartalı tatbikatı gerçekleştiriliyor. Anadolu Kartalı'nda da bir atılan artık son yıllarda bir mühimmat yok ama bu mühimmat yerine elektronik olarak bu savaş simülasyonlarla, farklı farklı senaryolar üzerinden gerçekleştiriliyor ve yeni gelişen tehditler örneğin farklı bir silah diyelim ki düşmanın elinde veya potansiyel düşman ülkelerinin elinde var buna karşı ne yapılacak ne gibi adımlar atılacak sadece havada dalaşı veya havayar taarruzu değil o ülkenin hava savunma sistemleri radar sistemleri gibi farklı farklı durumlar Simüle ediliyor. Bunun için de tabi ki yerde çok önemli bir yatırım ve bir sanal bir harekat merkeziniz var. İşte ne yapıyorsunuz? Örneğin atış sahanızda o düşman radarının frekansını simüle ediyorsunuz. Yerden havaya atılan, SAM olarak adlandırılan hava savunma füzelerinin radar frekanslarını veya o füzelerin özelliklerini simüle etmeye başlıyorsunuz. Çeşitli görevler oluşturuluyor. Bu görevlere farklı ülkelerin uçakları birlikte gidiyor. Veya e, bazen de bir düşman rolü oynamak yani kırmızı kuvvetler gerekiyor. Şimdi tatbikatlarda bir mavi kuvvetler vardır. Dost kuvvetler olarak adlandırılır. Bir de kırmızı kuvvetler vardır. Kırmızı kuvvetler de düşman rolü oynar. Bu Konya'daki 3. Anajet 100 komutanlığındaki 132. E, filoda bu göreve odaklanmıştır. Bizler daha çok bu filonun adını Solo Türk'ün ev sahipliği yaptığı filo olarak adlandırıyoruz. Solo Türk ekibi bu filonun içerisindedir. Bu filoda da çok değerli F-16 öğretmenleri vardır. Filonun ana görevlerinden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha doğrusu Hava Kuvvetleri'nin envanterine giren işte silahların atış tekniklerini, talimat namelerini hazırlamak ki bu görev çok ağır. Son yıllarda özellikle Yerli üreticilerin arttırdığı, geliştirdiği, ortaya koyduğu mühimmatların silahlı kuvvetler envanterine girmesiyle birlikte burada atış testleri ve talip nameleri hazırlanıyor. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda yeni taktikleri geliştiriyor bu filo. Bir de tabii ki tecrübeli pilotlara sahip F-16 ile tek uçakla gösteri yapan Solo Türkiye'de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz tatbikatlarda bu file ait F-16'lar kırmızı kuvvetleri düşman rolünde oynamıştı. Ve uçakların dikey stabilizelerine ve yatay stabilizelerine kırmızı şerif çekilerek böyle bir düşman rolü addedilmişti. Burada da Türk Hava Kuvvetleri gelen ülkelere eğitim hizmeti veriyor. Onları yetiştiriyor. Ve tabii ki yetiştirirken de bir yandan da herkes de birbirini tartıyor. Hangi ülkeleri hangi ülkelerin ne durumda bunlara bakıyor. Evet. Çok ilginç geçmiş yıllarda tatbikatın konukları vardı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin Hava Kuvvetleri'ne, işte Suudi Arabistan, Ürdün, Avrupa'dan birçok NATO üyesi ülke bu tatbikatın Konya'da konukları olmuştu. Ve bu yıl gerçekten de enteresan bir gelişme var. Örnek olarak Türkiye'nin birkaç ay öncesine kadar ciddi diplomatik kriz yaşadı ve artık... İlişkilerin normalleştiriyor. örneğin Suudi Arabistan ki geçmişte çok geliyordu Suudi Arabistan bu e, tatbikata. F-15 SA tipi SA olarak adlandırılan Boeing'in özel geliştirdiği F-15'leriyle bu tatbikata Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri katılıyor. Suudi Arabistan en son bu Yemen savaşında taraflardan biriydi ve Yemen operasyonuyla birlikte e, orada en son e, gerçek savaş ortamında Eğitimini gerçekleştirmişti. Bakalım Anadolu kartlarına gelecekler. Bir başka ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri ile de Türkiye'nin arası son yıllara kadar çok iyi değildi. Tekrar ilişkilerin düzeyi arttırıldı. İlişkiler geliştirilmeye başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri de Hava Kuvvetleri F-16 Blok 60 uçaklarını getirecek. Biliyorsunuz Blok 50'ler var bizde. Bir yandan da F-35'lerin parası yerine Blok 70 almaya çalışıyoruz. Blok 60 çok özel bir uçak. Birleşik Arap Emirlikleri ARGE maliyetlerini üstlenmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilmiş gerçekten çok özel bir F-16. Bunları böyle bir kenara koymakta fayda var. Diğer taraftan e, artık tatbikatın son yıllarda e, en böyle gedikli sürekli katılımcılarından Katar Arap Kuvvetleri geliyor. Katar Hava Kuvvetleri de geçmiş tatbikatlara DASO imalatı, Fransız imalatçı Rafal savaş uçaklarıyla gelmişti. Hatta Yunanlılar ya biz de Rafale diyoruz, bak Türk Hava Kuvvetleri ne yapıyor onlarla eğitimini yaptı herhalde pilotlar. O uçağın eksik veya artılarını gördüler diye baya bir panik olmuşlardı. Bu sefer Katar Hava Kuvvetleri Eurofighter savaş uçakları getiriyor. Katar bundan birkaç yıl evvel Körfez bölgesinde diğer Arap ülkeleri tarafından yalnızlaştırılmıştı. Katar bir taraftan Türkiye ile ilişkilerini geliştirdi. Diğer taraftan Amerika'ya F-15, İngiltere üzerinden Eurofighter ve Fransa'ya da Rafal savaş uçakları siparişi vererek kendini o anlamda da böyle bir sağlama almış durumda. İşte bugün bakıyorsunuz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili epey bir sıkıntı yaşadı ama ortak tatbikat içerisinde bir başka katılımcı Pakistan Hava Kuvvetleri. Pakistan gerçekten bölgenin çok çok önemli hava kuvvetleri. Son yıllarda biraz Pakistan Çin'le olan ilişkilerini geliştirmiş durumda. Çin'den örneğin J-10 tipi savaş uçağı alıyor. Bir taraftan Çin'le beraber geliştirdikleri JF-17 Tandırları var. Bu tatbikata geçen senelerde JF-17'leri de getirmişti Pakistan ama bu, bu yıl tatbikata F-16 savaş uçaklarıyla katılıyor. Onlar da önemli. Ve tabii ki Azerbaycan'ın yeri çok ayrı. E, i̇ki ayrı devletiz ama tek milletiz bu konuda. Kardeş Azerbaycan'a her zaman desteğimiz çok büyük boyutta. Azerbaycan'da bu yıl Anadolu Kartalı tatbikatına Su-25 savaş uçaklarını getiriyor. Su-25'ler Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin en son Karabağ Savaşı'nda hava yer operasyonunda yakın hava desteğinde kullandığı çok çok önemli bir uçak. Onlar da bu tatbikatta ağırlıklı olarak hava yer operasyonunun simülasyonunu gerçekleştirecekler. Bir yandan da görüyorsunuz son dönemdeki gelişmelerde özellikle... Karabağ tekrar geri kazanılmasıyla birlikte Azerbaycan bölgede ağırlığını koydu. Ama bir taraftan er Ermenistan ve artan İran ilişkileriyle birlikte bir taraftan İran kaşımaya çalışıyor. İşte Ermenistan'da zaman zaman sınır ihlalleri yaparak orada da çok sıcak bir gelişme söz konusu. Bu açıdan da Azerbaycan kuvvetlerini diri tutmak bu eğitimleri sürdürmek açısından da Konya'ya gelmiş durumda. Evet çok heyecanlı bir tatbikat olacak. 2 Mayıs'ta başlıyor. 12 Mayıs'a kadar devam edecek. Ara süreç içerisinde bu tatbikatta bir havacılık fotoğrafçılığı günü. (Spotter Day olarak adlandırılıyor. Onlar için de kapılarını açacak. Özellikle Avrupa'da yaşayan havacılık fotoğrafları, fotoğrafçıları Konya'ya büyük ilgi gösteriyor. Konya'ya geliyorlar. Bu da tabii Konya için önemli bir turizm faaliyeti. Çünkü birkaç yüz kişi birden geliyor. Uçaklar, otelde konaklaması, orada yapacağı alışveriş sonuçta Konya için artı bir değer oluşturmuş. Turizme bir katkı sağlamış oluyor. Biz de çekilen güzel görüntüleri görüyoruz. Bunlar da aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin de bir nevi reklamı oluyor. Şimdi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uzun yıllar Türkiye'ye geldiler. Konya'da eğitim yaptılar. Hatta bir dönem İsrail bile geliyordu Konya'ya. Sonrasında... Bu ilişkilerin bozulmasıyla birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'ın yaptığı Anadolu Kartalı benzeri Girit Adası'nda gerçekleştirilen tatbikatlara katılmaya başladı. Sonuçta buraya geldiğiniz zaman Türkiye'ye karşı gibi bir tarafta işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır... Diğer tarafta Yunanistan çok büyük destek veriyor. Amerikan Hava Kuvvetleri, Fransız Hava Kuvvetleri, İtalya gibi bölge ülkeleri de Girit'e gelip bu tatbikatları yapıyordu. Ve son yıllarda o Girit'teki tatbikat biraz Anadolu kartalının önüne geçmişti katılımcı ülke sayısı açısından. Önemli olan burada güçlüyseniz dış ilişkilerinizde iyi bir şekilde irtibat kurup eğitim ve ilişkiniz ekonomik anlamda diplomasi anlamıyla diğer ülkeler ülkelerde varsa onlar da bu tatbikatlara katılmaya başlanıyorlar. Bu arada Anadolu Kartalı yılda 4 kez yapılıyor. Yılın ilk tatbikatı milli olarak gerçekleştiriliyor. Milli nedir? Türk Hava Kuvvetleri kendi içinde yapıyor tatbikatı. Arkasından örneğin bu Mayıs ayındaki ikinci tatbikat uluslararası olarak gerçekleştiriliyor bu tatbikat. Uluslararası olan tatbikatta genellikle iki ayrılıyor. Ee, bazen NATO kendi arasında yapıyor NATO ülkeleri geliyor bazen körfezden geliyor ama mesela bu yıl tatbikatta körfez ağırlıklı işte Azerbaycan var Pakistan var Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan var ama İngiltere'de var İngiltere'de bu arada Kraliyet Hava Kuvvetleri Eurofighter getiriyor görüyorsunuz bir taraftan Katar'ın Eurofighter'ı bir taraftan İngilizlerin Eurofighter'ı efey Türkiye'ye böyle bir çapraz ateşe almış durumda bunu da koyalım kenara. Muhtemel üçüncü tatbikatım ben farklı ülkelerin katılacağını tahmin ediyorum. Dördüncü tatbikat yıl sonuna doğru yapılıyor. Dördüncü Anadolu Kartalı da yine milli olarak içeride geliştiriliyor. Sonunda Türk Hava Kuvvetlerinde kendi içinde bu tatbikatı yapıp değerlendirme gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu açıdan önemli. Eskiden bütün filolar Konya'ya gelir. Türk Hava Kuvvetleri için konuşuyorum. Şimdi ise tanker uçaklar sayesinde. Örneğin işte Merzifon'dan, Balıkesir'den, Bandırma'dan, Diyarbakır'dan veya Malatya'dan kalkan uçaklar... ...o görevlerini bölgede yapıp daha sonra tekrar üstlerine dönebiliyorlar. Yani çok fazla uçak görmüyorsunuz ama aslında katılan uçak sayısı çok fazla. Bazı yıllar tatbikata e, özel kuvvetler katılıyor. Arama kurtarma açısından onlar da yer alabiliyor. Onun Bunun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'nin E7T Barış Kartalı uçağı, tanker uçakları... Arama kurtarma uçak ve helikopterleri de bu tatbikatta aktif olarak görev yapıyor. Konya Anadolu'nun ortasında. Özellikle Tuz Gölü üzerinde uçuşa kapalı özel bir saha oluşturuluyor. Notam olarak adlandırılan bu saha diğer sivil trafiğe kapatılıyor. Yoğun bir askeri trafik içerisinde bu sahada görev yapılıyor. Radarların gözü burada. Bu sahanın tabii emniyetle hareket ettirilmesi, çeşitli senaryoların oluşturulması... Çok çok önemli ee, ve burada bu tatbikat geniş sahada uçuşu açısı irtifa açısından e, çok fazla limitleri olmayan bu sahada e, gerçekten hava kuvvetleri gerek Türk gerek konuk hava kuvvetleri savaşacakmış gibi eğitim yapıp kendi standartlarını yukarı doğru çıkartıyorlar. Evet ilginç bir Anadolu kartalı tatbikatını önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Bakalım gelişmeler neler olacak ben de açıkçası merakla takip ediyorum. Ama detaylar hem bizim kanalımızda olacak hem de tolgozbek.com web sitemizde olacak. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ne kadar çok kişi beğenirse yorum yazarsa kanalımız daha izlenirliği ön plana doğru çıkıyor. Bu videolar daha çok merakların önüne düşmeye başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.